Watson 0404 Mini, ahşap malzemeler, plastik, kompozit ve diğer malzemelerin kesilmesi, oyulması ve 3D frezelemesi için tasarlanmış 3 eksenli bir CNC freze gravür makinesidir. 400x400x100 olan çalışma alanı, küçük iş parçalarıyla çalışmanıza olanak tanır ve bu yüzden hobiler, garaj işleri veya küçük atölye işlerinde yaygın kullanılır. Kompakt olması nedeniyle çok az yer kaplar. Hediyelik eşya, reklamcılık ürünleri, iç ve dış dekorasyon ürünlerinin üretiminde, ayrıca farklı amaçlarla kullanılacak küçük detaylı protipleme, model ve enkeksiyon döküm yapımında kullanılır. Daha çok hobi makinesi olarak kabul edilmesine rağmen, profesyonel işçilik ve 7-24 çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Watson makinelerinin görevi, müşterinin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır.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 Bütün eksenlerin hareketi için sağlam vidalı mil-somun kullanılır. Portal, iki fazlı bir step motor tarafından çalıştırılır. Standart takımda 1.5 kW'lık bir fener mili bulunur. 2.2 kW'lık fener mili ile değiştirilebilir. Bu şekilde bazı malzemeler daha hızlı işlenebilir. ER11-pence tutucu, sap çapı 0.5 ile 7 mm arasında olan kesicilerin kullanılmasını mümkün kılar. Makinenin T yuvalığı T-slot kaplaması vardır. Z eksenindeki fener milinin adım yüksekliği 100 mm'dir. Fener milinin dönme hızı 24.000 devir bölü dakikadır. X ve Y eksenlerindeki azami hareket hızı 6.000 mm bölü dakika, azami çalışma hızı 5.000 mm bölü dakikadır. Konum tespiti doğruluğu 0.05 mm'dir. Temel yapılandırmada makine NC Studio programı ile yönetilir. İlave olarak kullanımı daha rahat olan DSP kontrolörü kurulabilir.